Asmak kesme kelle uçurmak Hırsızlıktan aldım vurmak Vurmak Asmak kesme kelle uçurmak Hırsızlıktan aldın Vurmak Çektim kılıcımı yanımda 39 kişi Tüm paralarım ve de bizim Yeryüzündeki tüm ganimetler bizim Açız susam açıl Açıl Geceleri sokaklar tekin Bizim için tüccarlar oyuncak gibi Çocuktan alipopu almak gibi Bir bir anda karşındayız ve tüm servetimiz Kırsız sokaklarda beş parası Sanarsın gezilmez geceleri dışarılarda Sokacak bir yer bul başını bir an önce Basmak etme kelle uçurma Kırsızlıktan azım